Bu animasyon, köyleri, mahalleleri gezen bazı partililerin, oyumu yeniden Refah Partisi'ne vereceğim diyen vatandaşları, oyunuz boşa gider. Çünkü onlar barajı aşamıyor diye, kandırıyor olmaları nedeniyle hazırlanmıştır. İttifaka katılmamız ile, ne değişti? Almış olduğumuz ittifak kararı ile, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Ancak şu, asla karıştırılmamalı. Seçimlere, herhangi bir partinin listelerinden girmiyoruz. Yeniden Refah, 81 ilde, 87 seçim bölgesinde, yani Türkiye'nin tamamında, kendi amblemiyle, kendi logosuyla ve kendi listesiyle seçimlere giriyor. Oy pusulasında, biz de varız. Milletvekili seçimlerine, tüm şehirlerde, herhangi bir partinin listelerinden değil, kendi ismimiz ve adaylarımızla giriyoruz. Bunun anlamı, Yeniden Refah, kendi ismi ve logosuyla, oy pusulasında yer alacak. Yeniden Refah, oy pusulasında, 8. sırada bulunan Cumhur İttifakı içerisinde, 3. sırada yer alıyor. Yeniden Refah Partisi'nin, baraj sorunu var mı? Yeniden refaha oy vermeyi düşünen vatandaşların, onlar, barajı geçemezler, oyunuz boşa gider diye, sokaklarda bazı partililer tarafından, kandırılmaya çalışıldığını işittik. Bu tamamen yalan, çünkü, seçim yasasında değişiklik yapan, 7393 sayılı kanunun, ikinci maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin, ayrı ayrı %7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı, genel baraj olan, %7'yi geçtiğinde, ittifak içindeki tüm partiler, barajı geçmiş sayılıyor. Artık, sıra sende. Yeniden Refah Partisi'ne oy vererek, milli görüşün, meclise girmesine doğrudan katkı sağlayabilirsin. Unutma, baraj yok, yeniden refah var.